Mehmet dikdörtgen şeklinde bir köpek barınağı yaptı. Barınağın uzunluğu 21 metre, çevresi ise 78 metredir. Mehmet'in yaptığı barınağın genişliği ne kadardır? Köpek barınağını çizerek gözümüzde canlandıralım. Burası barınağın genişliği olsun. Bunun ölçüsünü henüz bilmiyoruz. O yüzden şimdilik genişlik diye yazalım. Burası da barınağın uzunluğu bunun 21 metre olduğu soruda söylenmiş. Bu bir dikdörtgen olduğu için karşısındaki kenar da 21 olacak. Alt tarafı da tamamlayalım. Burası da yine karşı kenarla aynı uzunlukta. O yüzden buna da genişlik yazalım. Peki barınağın çevresini nasıl hesaplarız? Barınağın çevresi bize soruda belirtilmiş. Çevre 78 metre. Peki ama elimizdeki bu bilgilerle dikdörtgenin çevresini nasıl hesaplayabiliriz? Dikdörtgenin çevresi, dört kenarın, yani bu iki uzunluğun ve bu iki genişliğin toplamıdır. Genişlik artı genişlik artı 21 artı 21. İşte, köpek barınağının çevresinin uzunluğu bu. Yani bir başka deyişle bu bize, barınağın çevresini dolaştığımızda kat ettiğimiz mesafeyi veriyor. Ve soruya göre, bunun 78'e eşit olması gerekiyor. Şimdi, eşitliğin sol tarafını biraz sadeleştirebiliriz. Genişlik artı genişlik artı iki uzun kenarın toplamı olan 42 eşittir 78 olacak. Genişlik artı genişlik artı 42 eşittir 78. Demek ki, genişlik artı genişlik 78 eksi 42'ye eşit olacak. Hadi bunu yazalım. Genişlik artı genişlik Eşittir, 78 eksi 42. 78 eksi 42 de eşittir 36. Demek ki genişlik artı genişlik eşittir 36. Bunun doğruluğunu şuradan da görebilirsiniz. Eğer iki kısa kenarın toplamı 36 ise, yani genişlik artı genişlik 36 ise, o zaman burası da 36 olur. Ve 36 artı 21 artı 21, Gerçekten de 78 eder. Genişlik artı genişlik eşittir 36. Bunun sağlamasını yapmış olduk. Peki, hangi sayıyı kendisiyle toplarsam 36'ya ulaşabilirim? Bunu başka bir şekilde yazacak olursam, bir sayıyı kendisiyle toplamak, o sayıyı 2 ile çarpmakla aynıdır. Bu ifadeyi 2 çarpı genişlik eşittir 36 olarak yazabilirim. Bu durumda barınağın genişliği ne kadardır? 2 ile neyi çarparsak 36 buluruz, 2 çarpı 18, 36 eder. Yani genişlik 18 metredir. Genişliğin 18 olduğunu nasıl bulduğumu sorabilirsiniz. Bunu hesaplamanın birkaç yolu var. Eğer 2 çarpı genişlik eşittir 36 ise, bu durumda genişlik eşittir 36 bölü 2 olmalı. Bu da bize 18 sonucunu verir. Cebir konularını daha detaylı öğrendiğimizde bunu daha iyi anlayacaksınız.